Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz, 2023 AYT Matematik kampındayız arkadaşlar. Trigonometrinin üçüncü videosundayız, üçüncü videoda nerede kaldık? İndirgeme formüllerinde arkadaşlarım. Ee, hatırlarsanız son dersimizde kartezyen koordinat sistemi üzerinde kosinüsün, sinüsün, tanjantın ve kotanjantın işaretlerini incelemiştik. Bunların ezberlenmemesi gerektiğini, aslında temel bir mantığının olduğunu söylemiştik, dile getirmiştik. Şimdi ise indirgeme formüllerindeyiz ve isminin formül olduğuna bakmayın arkadaşlarım. Aslında bakarsanız hiçbir şekilde ezberlememesi gereken temel bir mantığın üzerinde oturan bir konu arkadaşlarım. Birazdan hepsini detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bu arada izlenmeleri falan bakıyorum. İzlenmeler zaten düşük. Onda bir sıkıntımız yok da. Yani bir kişi bile izlese şu an ben bu kampı çekmeye devam edeceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Sadece şöyle... Örnek veriyorum, 1000 izlenme var ama 40 beğeni var videoda. Yani 1000 kişiden 40'ının beğenmiş olma ihtimali yok arkadaşlarım. Bence unutanlarımız var arada. Şu an arkadaşlarım videoyu durdurup, bence beğeneceğiniz bir ders olacak çünkü. Şu an videoyu durdurup videoyu beğenebilirsiniz. Beni inanılmaz derecede mutlu edersiniz. Evet, bunu da söyledikten sonra geçelim dersimize. Evet, şimdi arkadaşlarım şöyle indirgeme formüllerine doğru yaklaşalım. Dikkatli bir şekilde beni dinliyorsunuz. Öncelikle sevgili gençler bakın. Bizim elimizde şurada x ekseninin ikinci bölgesinde x ekseni ile alfa derecelik açı yapan bir açımız var. Şimdi doğal olarak ben trigonometride sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant yani bunların hepsini hesaplarken x ekseniyle ile yapılan pozitif yönlü açıya göre e, bakmam gerekiyor. Yani bu açı benim için referans olacak. Yani ben gidip de şuradaki açının sinüsünü hesaplayınca... ha buldum işte buradaki açının sinüsü budur diyemem. Şunu diyeceğiz. x ekseniyle ile yapılan pozitif yönlü açı hangisi? Bakın şurada kırmızıyla gösterdiğim pi a. Yani ben burada sinüs pi a'yı, kosinüs pi eksi a, -A tanjant pi a ve kotanjant pi eksi a'yı hesaplarken... Yapmam gerekenleri söyleyeceğim şimdi size. Öncelikle sevgili gençler. Pi'den alfa derecelik bir açı çıkarsa. Ki bu alfa derecelik açının şimdilik dar açı olduğunu düşünelim. Ama alfa dar açı olmaya da bilir. Bak dikkat et olmaya da bilir. Şimdi hocam ben şunu söyleyeceğim. Pi'den yani şuradan arkadaşlarım. Pi'den. Alfayı çıkarınca dar açı olduğu için ikinci bölgeye düşüyor. Eyvallah. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için isim falan değiştirmeden... Direkt sinüs alfaya eşittir bu diyoruz. Tamam mı? E şimdi hocam, hocalar hep şöyle söylüyor. Pi'den a çıkınca ikinci bölgeye düşer. E biz de ikinci bölgeye göre yorum yapıyoruz. Peki bu ya bu alfa mesela 180 dereceden de büyük bir açı olsaydı o zaman sinüs negatif olacaktı. Evet haklısın fakat şöyle bir durum var. Sen buradaki alfayı istediğin açı seç. Sonuç hep doğru çıkacaktır. Yani başındaki eksiden kaynaklı sen eksi yazacaksın ama bu sefer kendisi de e, eksi çıkacağı için yine artı yapacaktır gibi gibi. Dolayısıyla arkadaşlarım sen buna takılmayacaksın. Ha çok takılıyorsan şöyle diyeceksin. Hocam pi'den a çıkınca burası kalıyor ya şöyle düşün. Pi'den ne yapılmış çıkarılmış. Pi'den çıkan açı ilk olarak nereye düşer ikinci bölgeye. İkinci bölgede sinüs pozitiftir sinüs alfa dedi. Tamam Kosünüs için isim değiştirmeyecek yine. P'den çıkarken veya P'ye eklerken hiçbir şekilde isim değiştirmez. O zaman kosünüs eksiydi burada. Eksi kosünüs alfaya eşittir. Tanjant eksiydi. Eksi tanjant alfaya eşittir. Ve kotanjant eksiydi. Eksi kotanjant alfaya eşittir diyoruz sevgili arkadaşlarım. ikinci bölge için. Peki gelin üçüncü bölgeye bakalım. Bakın şurası alfa ise x80 ile yapılan açı. Pozitif yönlü açı PR talifi olur. Şimdi bunları hesaplarsak. Burası üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs negatifti. Dolayısıyla eksi sinüs alfaya eşittir diyorum. Kosinüs negatifti. Eksi kosinüs alfa. Tanjant ve kotanjant sinüs kosinüsün kosünüsün bölümüydü. İkisi de negatifse eksi bölü eksi'den artı gelecektir. Demek ki tanjantta kotanjant burada artı. O halde burası direkt tanjant alfadır. Burası da direkt kotanjant alfadır diyeceğiz. Üçüncüye bakıyoruz. 2 pi eksi alfa yani 360'tan arkadaşlarım bu sefer alfa derecelik açıyı çıkararak buradaki kırmızı pozitif yönlü açıyı elde ederiz. 2 pi'den ve pi'ye 2 pi'ye pi'ye eklerken çıkarırken hiçbir şekilde işaret ee, isim değiştirmiyoruz. Dolayısıyla sinüs burası 4. bölgeye düştüğü için sinüs negatiftir ve eksi sinüs alfadır arkadaşlar. Burada kosinüs pozitif kosinüs alfa diyorum direkt. Tanjant ve kotanjantta eksi'nin artıya veya artının eksiye bölümü olduğu için bunlar da negatiftir. Eksi tanjant alfa ve eksi kotanjant alfa diyoruz bunlara. Şimdi gelelim bir diğer kısma. Burası farklı bir başlıkta anlatılır. Eğer ki bu sefer x ekseniyle yapılan aşı değil de y ekseniyle yapılan aşı şurada alif olarak verildiyse ikinci bölgede, o zaman ne yaparız? Şimdi öncelikle arkadaşım bizlere x ekseniyle yapılan aşı ya ihtiyacımız olduğu için Burada şu alfa derecelik açının biliyorsunuz birbirine 90'a tamamlıyorken sinüsleri kosinüslerine, kosinüsleri sinüslerine, tanjantlar kotanjantlara, kotanjantlar tanjantlara eşit olduğu için ve ben de bu eşitlikten faydalanmak istediğim için burada bir isim değiştirme muhabbeti var. Yani sen şur şuraya beta dersen örnek veriyorum. Hadi yani şurası birinci bölgede alfa beta derecelik ya da şöyle düşünün bir tane daha çizelim zarar olmaz. Şurası alfa, şurası nedir? Betadır. Şimdi burada sen biliyorsun ki sinüs alfa Kosünüs beta'ya eşittir. Doğru mu? Aslında yaptığımız olay şu. Sinüs buradaki beta dediğimiz şey 90 alfadır. Sinüs 90 eksi alfa. Ya eşit olacak bu. E sinüs 90 alfa da 90'dan çıktığı için bak az önceki muhabbet gibi 90'dan çıktığı için e ismi değişecek o zaman. Ne olacak? kosinüs alfa olacak. Gibi. Tamam Şimdi sırf bundan kaynaklı da sevgili arkadaşlarım ki kosinüs alfa dediğimiz şey de demek ki burada kosinüs beta'ya e, e, şuradaki açının şuradaki sinüsü Yine sevgili arkadaşlarım sinüs 90 alfa dediğimiz için kosinüs alfa diyebiliyoruz. Yani birbirini 90'a tamamladığı için isim değiştiriyor. Anlaşıldı mı? Birbirini 90'a tamamladığı için isim değiştiriyor. E şimdi madem öyle. Şuraya bakıyoruz pi bölü 2 artı alfa. İsim değiştirecek çünkü 90'a ekledik. Buradaki açı verilmiş. O halde arkadaşlar ikinci bölgede sinüs ne? Pozitif. Pozitif olduğu için sinüsün işaretini aldı ve kosinüs alfa oldu. kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için... Eksi sinüs alfa olduğu için değiştirdi. Tanjant negatif olduğu için eksi kot alfa oldu. Kotanjant negatif olduğu için eksi tanjant alfa oldu. Şimdi gelin 5'e bakalım. Burada eğer şurası alfaysa tabii ki burası nedir? 3 pi bölü 2 eksi alfadır arkadaşlar. O halde isim değiştirecek çünkü dike ekseninle yapılan açı verilmiş. İsim değiştiriyor. Nerede? Bu üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için eksi kosinüs alfa diyoruz. İsim değiştirdik. Kosinüs ne negatifti? O zaman eksi sinüs alfa. Tanjant pozitifti. O zaman direkt kot alfa. Kotanjant pozitifti. O halde direkt burası da tanjant alfa olacak. Ve son olarak 6'ya bakıyoruz. Şurası nedir? 3 pi bölü 2 artı alfadır. Şimdi sevgili arkadaşlar sinüse baktık. Dördüncü bölgede Negatif olduğu için eksi kosinüs alfadır diyoruz. Kosinüs pozitif olduğu için direk sinüs alfadır diyoruz. Tanjant negatif olduğu için eksi kotanjant alfa. Ve kotanjant negatif olduğu için eksi tanjant alfa diyoruz. İşte tüm indirgeme formülleri dediğimiz şeyler bunlar. Ve inanın ben bunları ezbere bilmiyorum. Yani bunların temel mantığıyla çözeceksiniz arkadaşlar. Pi bölü 2 ve 3pi bölü 2'ye göre bakmayabileceksin. bileceksin. Pi'ye ve 2pi'ye göre bakmayı bileceksin. Şimdi bunların haricinde... Üçüncüye tekrardan dönecek olursak sevgili arkadaşlarım. Burada size farklı bir şey de göstermek istiyorum açıkçası. Şimdi şunları bir silelim. Şunları bir silelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ve silelim elveda. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Hocam buradaki 2 pi derecelik açının sen esas ölçüyü öğrendin. Esas ölçüsü nedir? Sıfırdır. Yani aslına bakarsanız burası sinüs sıfır eksi alfadır. Peki sıfır eksi alfa neye eşittir? Hocam eksi alfaya eşittir. Bakın bu sinüs eksi alfa. Burası kosümüs eksi alfa, burası tanjant eksi alfa ve burası da kotanjant eksi alfa. Peki, şimdi bu eksi alfalara göre işlem yaparken bu bize bir şey anımsatsın. Neyi anımsatsın biliyor musun? fx'i ve x gördüğümüz yere eksi yazdığımız fx'i x durumunu anımsatsın. Sonuç olarak şunlara biz fonksiyon diyorsak bunlar da trigonometrik fonksiyonlardır arkadaşlar. İçerisine eksi x, eksi alfa yazılabilir. Peki, bu fx f eksi x'i biz hangi durumlarda yazıyorduk? Neyi merak ediyorduk da yazıyorduk acaba? Neyi merak ediyorduk? Hocam fonksiyonların tekliğini çiftliğini kontrol ederken eksi x yazdığımızı hatırlıyorsun değil mi? Tamam. Şimdi sanki fonksiyonların tekliğini çiftliğini hesap ediyormuşuz da burada sin alfada alfa gördüğümüz yere eksi alfa yazmışız. Cos alfada alfa gördüğümüz yere eksi alfa yazmışız ve diğerlerini de aynısını yapmışız gibi düşünün. Şimdi arkadaşlar sinüs eksi alfa Sıfırdan alfa çıktı yani şurası. Sinüs dördüncü bölgeye düştüğü için burada sevgili arkadaşlarım negatiftir. Ve burası eksi sinüs alfaya eşittir. Burası neydi? Kosinüs pozitif olduğu için kosinüs alfaydı. Burası eksi tanjant alfaydı. Ve burası da eksi kotanjant alfaydı. Şimdi dikkat edin. Aynı şekilde de x gördüğümüz yere eksi x yazdığımızda. Eğer ki bu eksi fx'e eşit oluyorsa biz bunlara tek fonksiyon diyorduk. Bu yine fx'e eşit oluyorsa biz bunlara çift fonksiyon diyorduk. E dikkat edin. Burada arkadaşlarım. Eksi'yi dışına atan bir tek eksi sinüs alfa, eksi tanjant alfa ve eksi kotanjant alfa var. Eksi'yi hepsi dışarı atarken. Eksi'yi yutan bir tek kosinüs var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım. Mavi ile hepsi tek fonksiyonken. Sadece ama sadece kosinüs çift fonksiyondur. Ve bunların hepsi her biri de tek fonksiyon olur. ...diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ama bunlara da dikkat. Yani burada çift fonksiyonlara göre biraz daha yorum yapacak olursak... ...hani bunu biraz ilerletelim. Artık bundan sonraki yorumlar daha zor sorular için geçerli oluyor mesela. Mesela kosinüs fonksiyonu. Bana bir, bir gün sorunun birinde öncünün bir tanesini dese ki... ...işte bu fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. E şimdi otur da kosünüsün grafiğini çizlemiyor sana. kosinüs fonksiyonunun çift fonksiyon olduğunun yorumunu yap çift fonksiyonların da grafiklerinin y eksenine göre simetrik olduğunu yorumunu yaparaktan bu öncülü demeye çalışıyor aslında bakarsam. Otur da bunun grafiğini çiz, bak bakalım simetrik miymiş demez zaten. Veya tek fonksiyon. Buldun, buldun uğraştın, uğraştın. En son öncülün bir tanesinde bir fonksiyon buldun ve öncülün bir tanesinde dedi ki işte sinüsle, tanjantla, kotanjantla alakalı bir fonksiyon buldun ve diyor ki mesela bu fonksiyon tek fonksiyondur diyor. E, tek fonksiyon orijine göre simetriktir diyor. Bunun grafiği orijine göre simetriktir. E biliyorsun ki tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. O halde sen şunlardan birini bulduysan veya bunların türevi olan bir ifade bulduysan diyeceksin ki tamam tek fonksiyon olduğu için orijine göre simetriktir. Bakın bunların yorumunu herkes yapamaz. Özellikle de deneme esnasında, sınav, es sınav esnasında kimse bunların yorumunu oturup da yapamaz. Yani kimse demeyim de hadi bin kişiden biri yapar. Dolayısıyla arkadaşlarım ee, bu konu anlatımı artık ayağınıza kadar geldi. Bunları beyninize bilgi olarak alın arkadaşlar. Beyin kütüphanenize bunları düzenli bir şekilde yerleştirin lütfen. Evet. Bu sayfayla artık işimiz kalmadı. Ee, yine de bu sayfayı hocam akılda kalıcı olması açısından istiyorsan veya hocam benim ezberim de kuvvetlidir ben bunları yalar yutarım falan diyorsan şu sayfanın aynısını bir A4 kağıda düzenli bir şekilde yaz. Yazdıktan sonra da duvarına yapıştır. Tamam yani trigonometride ee, arkadaşlarım hep diyoruz da bu işin mantığı var bu işin mantığı var Belki bu işin mantığını çözmek çok uzun sürebilir Dolayısıyla en azından ezberlenecek bazı kısımlar varsa bunları ezberleyebilirsin Sonuç olarak önünde senin 3-4 sene gibi bir süre yok 9. sınıftan beri sınava çalışmış olsaydın şu an bunların hepsinin mantığı tek tek oturmuştu ama Şu an hocam yeni başladım ve önümde benim 6 ay var diyorsan Artık bir şeyleri ezberlemek zorundasın bence Aşağıdaki eşitliklerin karşılarına uygun trigonometrik ifadeyi yazınız demiş Şimdi pi'den çıkmış isim değiştirmeyecek. İkinci bölgede kosinus negatifti. Eksi kosinus x dedim. Şimdi buraya bakıyorum. Kosinus eksi pi eksi x. Hmm. Şimdi bu eksi pi nereden çıktı? Değil mi? Hocam şöyle. Eksi pi dediğimiz açının da esas ölçüsü nedir? Pi'dir. Aslında burası kosinus pi eksi x'miş. Tamam. Çok güzel. Pi'den eksi çıkardık. E yine aynısı geldi. Hocam o zaman eksi kosinus x'miş. Sıkıntı yok. Sinüs pi x, sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için direkt sinüs x'tir diyeceğiz. Sinüs eksi p x, bakın buranın esas ölçüsü piydi gene Yine sinüs pi x oldu ve yine sinüs x'e eşit oldu arkadaşlarım burası. Tanjant pi artı x, yani 180 eklemiş. O zaman üçüncü bölgeye düşüyor. O halde pozitif. Tanjant üçüncü bölgede, demek ki direkt tanjant x diyeceğim. Bakın pi bölü 2 eklemiş, isim değiştirecek. Kaçıncı bölgeye düşer? İkinci bölgeye. İkinci bölgede tanjant negatif de o zaman eksi kotanjant x diyeceğiz. İsim değiştirdi. Pi bölü 2 eksi x. Bakın. isim değiştirecek. Kaçıncı bölgeye düşüyor? 90'dan x'i çıkarınca. Birinci bölgeye düşüyor. O zaman pozitif. Hepsi pozitif. Tanjant x diyorum. 3 pi bölü 2 isim değiştirecek. Ve arkadaşlarım kaçıncı bölgeye düşüyor? Dördüncü bölgeye düşüyor. Çünkü 270'e eklemiş. O halde sevgili arkadaşlarım. isim değiştireceğiz. Ve dördüncü bölgede tanjant negatif olduğu için... Eksi kotanjant x bölü 2 diyeceğiz. 3 pi bölü 2 yine isim değişecek. kosinüs olacak. X olacak. Şimdi eksi mi artı mı? 3 pi bölü 2 270. Ekleyince dördüncü bölgeye düşüyor. Sinüs dördüncü bölgenin negatif olduğu için eksi kosünüs x diyoruz. Bakın sinüs negatif olduğu için eksi kosünüs x dedik. Normalde kosinüs dördüncü bölgede biliyorsun ki pozitif ama biz ne diyoruz? Sinüsün işaretini alıyoruz. Çünkü bizim ana fonksiyonumuz burada sinüs. Sinüsün işareti neyse cevabın işareti de o olmak zorunda. Pekala. 23. örnek aşağıda verilen trigonometrik ifadelerin eşitlerini yazınız demiş. Şimdi sinüs 220'yi ben bu 220 arkadaşlarım 180 artı 40 olarak yazabilirim Bir de buralarda dikkat etmeniz gereken şeyler Hani bir tanesini seçin hep ona göre yazın yani e, Bu ifadelerde 90'ı ve 270'i çok fazla kullanmak istemem ben mesela niye çünkü isim değiştirme muhabbeti giriyor bir de devreye e, Ben isim değiştirmeyi unutsam yanlış yapacağım yani doğru bildiğim konudan yanlış yapacağım isim değiştirmeyi unuttuğum için sırf Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım genelde 180'i ve 0'ı yani 2P'yi kullanıyorum sizin de aklınıza bulunsun, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. 180 artı 40. 180 ekledik, isim değiştirmiyoruz zaten. Üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için eksi sinüs 40'tır diyoruz. Kosinüs 220 için aynı muhabbet geçerli. 180 artı 40 geçerli. Ve kosinüs de üçüncü bölgede negatif olduğu için bu da eksi kosinüs 40'tır diyoruz. Kotanjant 315. Şöyle sağlı solu gidelim isterseniz. Bakın sinüs 181, 180 artı 1 dersiniz. Bu da arkadaşlarım 3. bölge olduğu için yine eksi sinüs 1 derece olur. Kosinüs e, 272. Hadi bunu 270'li yapalım. Madem 270'e çok yakın. 270 artı 2 de arkadaşlar buraya. İsim değiştirecek 270 e eklediğimiz için. Ve e, sinüs olacak. Ve 2 olacak. Peki kosinüs 4. bölgeye düşüyor. 4. bölgede kosinüs pozitifte. O zaman sinüs direkt 2 derece olacak burası. Kotanjant 315. Yani arkadaşlarım 360 eksi 45. Şimdi yani ben buna şöyle diyebilir miyim? Kotanjant eksi 45. Çünkü burası sıfırdı normaldi. Peki eksi'yi dışarı atarsa ne olur? Eksi kot 45 olur. Bunu da bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Kotanjant, tanjant ve sinüs tek fonksiyondu. Eksi'yi dışarı kusar. Kosinüs e, sadece çift fonksiyondu ve eksi'yi yok eder arkadaşlar. Sinüs 562'ye bakıyoruz. 562 derecelik açının önce esas ölçüsünün bulunması şart. Ki... 562'den 360 çıkarırsanız arkadaşlarım 202 kalacağını görürsünüz. Şimdi 202'ye göre işlem yapacağız tamam mı? Yani buradaki 562'yi sildik. Bunun yerine hocam bu 202'dir bunun esas ölçüsü. O zaman ben buna göre çözüm yapmak istiyorum diyeceksin. Ve bunu da 180 derece artı 22 derece olarak yazacaksın. Üçüncü bölgeye düşüyor. Üçüncü bölgede sinüs negatif işaret değiştirmiyor. Eksi sinüs 22 derece diyorsun. Tanjant 300 ki kendileri eksi 60 derecedir. 360 eksi O halde eksiyi dışarı kusar ve eksi tanjant 60 dersin sen buraya. kosinüs 350. Biliyorsun ki kendileri eksi 10 derecedir. kosinüs eksi yutar ve kosinüs 10'a eşit olur deriz. Daha sonrasında kosinüs 340 bak burası eksi 20'dir. Eksi yutar ve kosinüs 20'dir diyebilirsin. Tanjant 240. Sen burayı 180 artı 60 biçimde yazarsın. Daha sonrasında tanjant 3. bölgede pozitif olduğu için artı tanjant 60 olarak yazabilirsin. Pekala sinüs 300 bak burası da 60'tır. Sinüs eksiyi kusacağı için eksi sinüs 60 diyebilirsin. Kotanjant 352 burası 8 derecedir. Kotanjant eksiyi dışarı kusacağı için eksi kotanjant 8 derece yazabilirsin buraya. Daha sonrasında geçtim sinüs 135'e bak 135 180 eksi 45'tir. Ve böylelikle sinüs ikinci bölgeye düştüğü için pozitiftir. Sinüs 45 dereceye eşittir dersin. Sinüs 301. Bak burası eksi 59 derecedir. Ve doğal olarak da sevgili arkadaşlarım eksi kusacak sinüs ve eksi sinüs 59 derece olacak. Kosinüs 170, 180, eksi 10 olarak yazacaksın. İsim değiştirmeyecek ikinci bölgedeyiz. kosinüs negatif olduğu için eksi kosünüs 10 derece olacak. Kosinüs 172. 180 eksi 8 olarak yazacaksın bunu. ikinci bölgede kosinus negatif olduğu için eksi kosinus 8 derece yazacağız. Tanjant 210. 180 artı 30'dur. Ve üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için artı tanjant 30 derece yazacaksın. 465 ki bunun esas ölçüsü 105 derecedir. Sen bu 105'i de hadi gelin bu sefer 90'lı yapalım. 90 artı 15 olarak yazarsın. İsim değiştirir ve ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi kotanjant 15 yazabilirsin. Kotanjant 175. Hemen bunun 180 eksi 5 olduğunu görüyorsun. Kotanjant ikinci bölgede negatif ve isim değiştirmeyecek. Eksi kotanjant 5 derece diyeceksin. Ve son olarak kotanjant 582. 360 çıkarırsanız eğer 222 derece gelecektir. Ve sevgili arkadaşlarım 222'yi de 180 artı 42 olarak yazarsın. Kotanjant 3. bölgede pozitif olduğu için direkt kotanjant 42 dereceye eşittir diyebilirsiniz bu kısımda. Evet 66. sayfamızın sol sütununu böylelikle bitirmiş olduk. Bunların hepsini de bir alıştırma bağımında alıştırma niteliğinde düşüneceksin. Ve arkadaşlarım bu alıştırmaları tabii ki kendin de durduk yere yapabilirsin. Yani rastgele sayılar yaz. ...sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın içine ve bunları çevirmeye çalış. Ee, videoyu durdurup bunları yapabilirsin. Ee, çünkü arkadaşlarım bunlar ne kadar çok alıştırmayla pekiştirilirse o kadar sizin için artık pratik olacaktır. Ee, nasıl ki arkadaşlarım böyle elinizi kullanmayı akıl etmeden yapabiliyorsanız... ...bunları da artık böyle o kadar çok kullanacaksınız ki sizin vücudunuzun bir uzvu olacak arkadaşlar. Yani bunlar sizin için artık bir çocuk oyuncağı olacak. Lütfen sizler de alıştırmalarınızı yapın ve bu alıştırmaları yaparken de sevgili arkadaşlarım kontrol de edin. Acaba doğru mu? Nasıl kontrol edersin? Şu şekilde bir 180 e ekleyip çıkarırsın. O yöntemle bulursun. Bir de 90 ekleyip çıkarırsın o yöntemle bulursun. Eğer ikisi de birbirine eşit çıkarsa tamam o zaman doğru yoldasın demektir. Bu da sana kopya bilgi olsun. Şimdi bana diyor ki tanjant 80 x ise... Tan 170 artı tan 260 bölü tan 215 eksi tan 280 eksi türünden eşittir nedir? Şimdi öncelikle ben buradaki tanjant 170 dediğim ifadeye sevgili arkadaşlarım. Bunu tanjant 180 eksi 10 diye yazayım. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant 10'a eşit olsun o kısım. Daha sonrasında tanjant 260'a bakıyoruz. Burası da 180 artı 80 olarak yazılır. Tanjant 3. bölgede pozitif olduğu için artı tanjant 80'dir diyebiliriz. Sonrasında bölü. Tanjant 315 biliyorsun ki tanjant eksi burası. Tanjantın tek fonksiyon olduğu için eksi kusar ve eksi tanjant 45 yapar burası. Ve son olarak tanjant 280'e bakıyoruz. Tanjant 280'de arkadaşlarım tanjant eksi 80 derecedir. Eksiyi dışarı kusar eksi vardı bir de önünde. Artı tanjant 80 olur deriz. Şimdi tüm bunları biliyoruz. Eyvallah. Şuradaki tanjant 10 dediğimiz ifade biraz kafa karıştırıcı. Çünkü tanjant 80'in sen x olduğunu, buradaki tanjant 80'in de x olduğunu, buradaki tan 45'in 1 olduğunu biliyorsun. Yani üst tarafına bakarsanız x8'i tanjant 10 bölü x8'i 1'miş alt tarafta. Şuradaki tanjant 10 dereceyi de eğer biz x türünden yazmayı becerebilirsek o zaman iş bitmiştir demektir. Peki tanjant 10 dediğimiz açı yani ifade sayı neye eşittir? Hocam kotanjant 80'e eşittir. 80 türünden yazalım istedim. Tanjant 80x ise... ...kotanjant 80 1 bölü x'in kendisidir. Biliyorsun ki tanjant ve kotanjant birbirlerinin... ...çarpımsal tersi oluyordu. O halde burası neymiş arkadaşlarım? Kot 80 yani 1 bölü x. x eksi 1 bölü x'ten... ...x'i x eksi 1'e böl demiş. Bu da x kare eksi 1 bölü x bölü x eksi 1'e eşittir. x kare eksi 1 nedir? x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımıdır iki kare farkında... Bölü x çarpı x 1 diyorum. Şu x eksi de ters çevirip çarparsanız. Bakın buradaki x eksi 1 ile x eksi 1 birbirini götürür. Ve cevap olarak karşımıza x artı 1 bölü x çıkar. şıklarımızda yoksa x bölü x artı 1 bölü x'den 1 artı 1 bölü de sevgili arkadaşlarım şıklarda olabilecek ifadelerdir. Evet bu tarz sorularda dediğim gibi şuradaki 80'e göre hareket edin. Bakın yetinmedik 10 bulduk ama onu da 80'e çevirmeyi bildik arkadaşlar. Tamam. 25. örnek. Bakın yine aynı şekilde. Tanjant x'i 5 olarak vermiş bize. Bu sefer buradaki kaçtır diye sorulmuş. İsterseniz durdurup kendiniz bir iki başta çözün. Çözemezseniz devam edin. Çözdüyseniz de devam edin. Hemen ileri sardırıp cevabına bakın arkadaşlar. Doğruysa direkt örnek 26'dan devam. Şimdi tanjant pi bölü 2 artı x demiş. 90'a eklediği için isim değiştirecek. Ve ikinci bölgede olduğu için eksi kotanjant x diyeceğiz biz buna. Bu cepte. Tanjant pi artı x. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için isim değiştirmeden tanjant x diyoruz. Önünde de eksi var. Şimdi alt kısma bakıyoruz. Eksi 3 pi bölü 2'nin esas ölçüsü pi bölü 2'dir arkadaşlarım. Tanjant pi bölü 2 artı x. Nereye düşüyor arkadaşlar burası? ikinci bölge. İkinci bölgede isim değiştirecek ve eksi kotanjant x olacak. Tanjant x eksi pi. Bakın siz bunu dikkat edin x'ten pi'yi çıkarmış. Pi'den değil. Sen bunu pi eksi x diye yazarsan içeriği eksiyle çarpmış olursun. Tanjant tek fonksiyon olduğu için o içerideki eksiyle sevgili arkadaşlarım dışarı atabilirsiniz. Bakın bu budur. Tanjant pi eksi x de ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için e, isimle de değiştirmeyecek. Tanjant x'e eşittir. Eksi tanjant x'e eşittir. Önündeki eksiyle beraber de e, bir daha bakalım. Heh, şurası artıydı özür dilerim. Şurası nedir arkadaşlarım? Eksi tanjant x'tir. Önündeki eksiyle beraber de artı tanjant x diyebilirsiniz. Şimdi üst tarafa bakıyoruz. Tanjant x 5'ti. Şurası 5. Kotanjant x 1 bölü 5'tir. Eksi 1 bölü 5. Eksi 5 dedik. Bölü kotanjant x 1 bölü 5'ti. Eksi 1 bölü 5 artı tanjant x 5'ti. Şimdi üst tarafı yapacak olursanız. Eksi 26 bölü 5 gelir. Alt taraf ise 24 bölü 5 gelir arkadaşlar. 5'ler gider. Cevap eksi 26 bölü 24'müş. Bunları da 2 ile sadeleştirirseniz cevabımız eksi 13 bölü 12 olduğunu görürsünüz. Doğru cevap buydu diyeceğiz sevgili gençler. Evet 26. örnek x artı y'nin pi bölü 2 olması gerektiğini söylemiş bize. Ee, böylelikle ben şunu söyleyebilirim artık. Bakın burada pi bölü 2 artı x var. Şimdi arkadaşlar sinüs pi bölü 2 artı x dediğimiz değer... İsim değiştirir. ikinci bölgeye düştüğü için sinüs pozitiftir. Ve burası kosinüs x olarak karşımıza çıkar. kosinüs pi eksi y ise kosinüs ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi cos y olarak karşımıza çıkar. Yani üst taraf cos x eksi cos y imiş. Bu cepte. Bölü alt tarafa bakıyorum. kosinüs de bakın 90'a eklemiş. İsim değiştirir. kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksi sinüs x olur. Şimdi şuradayız. 2 pi sıfırdı zaten. Sinüs eksi y dışarı kusacak. Artı sin y olacak. Artı sinüs y dedik. Şimdi cos x eksi cos y bölü eksi sin x artı sin y var elimizde. Şimdi arkadaşlarım bunu şöyle düşünebiliriz. Şuradaki y'yi ben pi bölü 2 eksi x olarak yazarsam bakın x'i karşıya attım. O zaman burası zaten cos x'ti. Şuradaki y var ya o y ye gördüğüm yere pi bölü 2 eksi x yazacağım. pi x Bölü daha sonrasında sevgili arkadaşlarım bakın ya da şöyle diyelim mi hiç uğraşmayalım sizi daha da fazla yorucu bir soru gibi görünmesin şöyle diyelim direkt arkadaşlar x ile y birbirini 90'a tamamlamıyor mu evet o zaman kosinüs y nedir Sinüs x'in ta kendisidir cos x eksi sinüs x dedim bölü alt kısma bakıyorum şuradaki sinüs y de biliyorsunuz ki kosinüs x'tir. o halde bunu başa yazdım kosinüs x eksi sinüs x geldi e cos x eksi sin x'i cos x eksi sin x'e böl demiş. Cevap ne olur? Tabii ki 1 olur. Çünkü iki aynı ifadeyi birbirine oranlıyoruz. Evet 26. örneğimizde sizi sıkmadan bu şekilde çözdük. x artı y'nin yine 90 derece olduğunu söylemiş. Sinüs 2x artı y artı kosinüs x artı y. Ve bak bu sorularda ne yapıyorsun? Bütün soru bankalarında, bütün denemelerde hatta ÖSYM'in sınavlarında bile karşına çıkar. Sinüs şuradaki 2x artı y'yi şöyle yazacağım. x artı y artı x artı Kosünüs buradaki x artı 2y'yi de x artı y artı y diye yazacağım. Sonuç olarak 2x artı y ve 2y artı x var burada. Yani fark eden bir şey yok. Bunları neden böyle yazdım? Şuradaki x artı y'nin 90 olduğunu, buradaki x artı y'nin de 90 olduğunu bildiğin için artık. O halde burası sinüs 90 artı x'tir. Burası da kosinüs 90 artı y'dir. Şimdi 90'a ekledik isim değiştirecek. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için burası kosinüs x'tir. Kosinus 90'a ekledik, isim değiştireceğiz, sinüs olacak ve kosinüs e, ikinci bölgede negatif olduğu için eksi sinüs y olacak. Demek ki cevabımız neymiş? Kos x eksi sin y'ymiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hatta x artı y 90 olduğu için buradaki sinüs y veya kosinüs x'ten bahsedelim. Kosinus x tabii ki de sinüs y'ye eşittir, birbirini 90'a tamamladıkları için sin y eksi sin y'de bize neyi verir? 0'ı verecektir. Tamam. Yukarıdakinden daha iyi bir cevap oldu değil mi? Daha ikna edici bir cevap oldu. 27. örneğimizi çözdük ve böylelikle 66. sayfayı bitirdik. Şu 66. sayfaya uzaktan bir bakın arkadaşlar. Kendinizi motive etmek açısından. Gayet nizami, düzgün bir şekilde yazdıysanız artık 67. sayfaya geçebiliriz. Örnek 28. Diyor ki bana. 4x artı y pi bölü 2 olmak üzere. Sinüs 8x artı y'ye. Kosünüs 4x 2y'yi ekle demiş. Bak şimdi sinüs 8x artı y'yi ben şöyle yazmak istiyorum. Sinüs 4x artı y artı 4x biçimde yazmak istiyorum. Artı diğerini de kosinüs 4x artı y artı y biçimde yazmak istiyorum. Ki böylelikle bakın. Şunun da toplamı. Bunun toplamı 8x y'yi. Şunun toplamı da 4x 2y'yi verecek. Yani bir şey fark etmedi. Ve ayrıca şuradaki 4x artı y dediğimiz ifadenin pi bölü 2 olduğunu soru bize vermiş. O zaman burası da pi böl Ve arkadaşlarım artık yeni sinüz yazıyorum. Pi 2 iki 90'dı biliyorsunuz. 90 artı 4x artı kosinüs 90 artı y diyebiliriz. 90 ekledik isim değiştirecek. Sinüs ikinci bölgede pozitif. O halde burası kosinüs 4x'tir. Artı artıyı koymayalım. Eksi olacak çünkü. 90'a ekledik isim değiştirecek kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksi sinüs y dedik sevgili arkadaşlarım. Şimdi 4 de y'nin toplamı pi bölü 2 idi doğru mu? 4 de y'nin toplamı pi bölü 2 ise sin y dediğimiz ifade kosinüs 4x'in ta kendisidir. Kos 4x eksi kos 4x e bize neyi verir? Sıfırın ta kendisini verir. 29. örneğimiz bu bir kareymiş arkadaşlar. Ve 2 tane BE, 3 tane EC'yi eşitmiş. O zaman ben şuna 2K dersem ya da K da demeyelim. Şuna 2 diyelim, buna 3 diyelim. Hiçbir şey, hiçbir sayı vermediyse, kenar uzunluğu vermediyse istediğin kenar uzunluğu atayabilirsin bunlara. Bakın BE'ye 3 dedik, buraya 2 dedik. Demek ki karemizin bir kenarı 5 birim. Sinüs A sorulmuş. Şu açının sinüsü sorulmuş arkadaşlarım. Şimdi şunu şuradan çekin. Bunu buradan çektikten sonra diyorsunuz ki dik çektik. Paralel çektik AB'ye. Hocam şurası 90 olmaz mı? Olur. Şuraya da x diyelim. Bakın a ne olur? 90 artı x olur değil mi? Şimdi bizden ne istenmiş? Sinüs a istenmiş. Yani sinüs 90 artı x mi istenmiş? E şimdi 90 artı x, 90 eklediğimiz için isim değiştirir. Kosinüs de ikinci bölgede pozitif olduğu için direkt pozitiftir ve kosinüs x'i sormuş bize. x artık burası. Kosinüs x sorulmuş. Yani komşu bölü hipotenüs. Şimdi şurası 3, şurası 5 ise 25 artı 9, 34 yapar. Demek ki burası kök 34. Bu cepte. Burası 3 ise şurası 3'tür. Burası 5 ise burası 5'tir. Şimdi sinüsün pardon x'in kosinüsü isteniyorsa komşu bölü hipotenüs diyeceksiniz. Yani cevabımız 5 bölü kök 34 olacak. Tabi bunu da kök 34 ile genişletirseniz 5 kök 34 bölü 34 bizim cevabımız olur diyebiliriz. Çıklarımız da bu şekilde verilir sevgili arkadaşlar. Örnek 30. Analitik düzlemin 3. bölgesinde bir AB noktası, K noktası x80'in üzerinde pozitif tarafta bir e, M y 0 noktası veriliyor. Şimdi şöyle bir kartezyen koordinat sistemi düşünelim. Tamam. Analitik düzlem düşünelim. Şurada 3. bölgede bir A'ya B noktası var. Bak burası A, burası B olsun. Şöyle sevgili arkadaşlarım bir K noktası var. Ve diyor ki x ekseninin üzerinde olan ve pozitif tarafta bir M y 0 noktası var diyor. X ekseninin üzerinde bakın gördüğünüz üzere üzerinde seçtik. Şurası y A'nın bir de ne demiş? M'ye sıfır noktası veriliyor. Tamam. A'nın y eksenine uzaklaşın. A'nın y eksenine uzaklığı dediği yer şurası arkadaşlarım. Yani eksi A'dan bahsediyor. B'nin x eksenine olan uzaklığının 4 katı. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz biz? A'nın uzaklığı e, B'nin y eksen, x eksenine olan uzaklığının 4 katıysa. Burası 4K birim uzunundadır. Burası K birim uzunundadır. O zaman ben B'yi burada eksi K seçerim. A'yı da burada eksi 4K seçerim. Daha sonrasında sinüs ROK. Şimdi R dediği yer neresi arkadaşlarım? Şurası. O burası. K'de burası. -O K de burası. ROK açısı neresi olur? Hemen çizelim. Bak şurası şurası. Şimdi bizden ne istenmişti arkadaşlar? Sinüs ROK açısı istenmişti. Pekala. ROK açısı diye biz arkadaşlarım şu kısma söyleyebiliriz. ROK açısı. Pekala. Hatta başlangıç ve bitim olarak düşünürsek, pozitif, negatif, 180'den küçük demiş. Şurayı seçeceğiz arkadaşlar. Şurası 180'den büyük değil mi? Pekala. Ee, ve arkadaşlarım, artık burada şunu söyleyeceğiz. Şurası kaç derece? 90. Şurası, buraya da alfa diyelim. Şimdi, ROK açısı, yani sinüs ROK eşittir diyorum. Sinüs, aslında 90 artı alfadır. Peki sinüs 90 artı alfa diyoruz ya. 90'a eklemiş isim değiştireceğiz ikinci bölgede pozitif olduğu için sinüs bu direkt kosinüs alfadır yani şuradaki alfanın kosinüsü isteniyor bizden şöyle gösterelim Şuradaki açının kosinüsü isteniyor Yani komşusunu şurayı hipotenüse böleceğiz pekala şurası kaçtı arkadaşlarım k birimdi değil mi bölü şimdi şuraya bakıyorum k 4k ise Şuradaki uzun olur. Bak şurası 4K. Şurası K. Burası ne olur? Tabii ki 16 artı 1'den kök 17K olur. Yani kök 17K diyeceğiz arkadaşlar oraya da. Cevabımız bu. K'lar giderse 1 bölü kök 17. E tabii doğal olarak bunun paydasında irrasyonel bir sayı şey kalsın istemiyoruz. Cevap ne olur o zaman? Kök 17 bölü 17 olur. Kosinüs alfa ya da sinüs revoke açısı. Sinüs revoke değeri. 31. ve bu videonun son örneğindeyiz anlaşılan, çünkü sinüs teoremine geçeceğiz arkadaşlarım, o da diğer videonun konusu olacak. Alfa dar açı olmak üzere, kosekant alfa, kökon olarak verilmiş. Kosekant ne demek? 1 bölü, sinüs alfa demek. Bu neymiş? Kök on. O zaman sinüs alfa nedir arkadaşlarım? Sinüs alfa, bunu ters çevirirseniz, 1 bölü kök ondur. Hatta bir üçgen çizecek olursanız, şu şekilde bir dik üçgen çizerim arkadaşlar. Şuraya gelin alfa diyelim. Sinüs alfa 1 bölü kök olsa, bak burası 1'dir burası kök ondur. O zaman burası kaçtır? 3'tür. Peki abi, burası da dik. Buna göre tanjant pi eksi alfa. Tanjant pi eksi alfa 180'den çıkarmış isim değiştirmeyecek. İkinci bölgede negatif olduğu için eksi tanjant alfadır. Artı kotanjant pi bölü 2 artı alfa. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirecek tanjant olacak. Ve ikinci bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi tanjant alfa diyeceğiz. Yani arkadaşlar eksi 2 tane tanjant alfa sorulmuş bize. Tanjant alfayı bulabiliriz. Nereden? E, üçgenden boşuna mı çizdik? Karşı bölü komşu 1 bölü 3. Eksi 2 çarpı 1 bölü 3 bize cevabı verir. Doğru cevabımız eksi 2 bölü 3'tü diyebiliriz. Evet. Verimli bir dersti güzel bir dersti. Indirgeme formüllerini işledik. İndirgeme formüllerinden hemen sonra da bunlarla alakalı bol miktarda soru çözdük arkadaşlarım. Ve karşınıza çıkabilecek... Hem kolay örnekler hem de zorlu örnekleri beraberinde gördük. Umarım keyifli olmuştur, umarım verim almışsınızdır. Şahsen bana soracak olursanız ben verim aldığınızı düşünüyorum. Çünkü sevgili arkadaşlarım hani düzenli bir ders oldu ve akıcı bir ders oldu. Karşınıza çıkabilecek örnekleri de gösterdiğim için kendimi mutlu hissediyorum açıkçası. Artık bunlarla alakalı dediğim gibi... Mutlaka bir fasikülün vardır elinde Veya bir soru banka mutlaka vardır elinde Bunlarla alakalı olan soruları çöz Benimle beraber Konuyu anlatırken soru bankalarından da Birkaç soru tırtıklarsan bu çok daha güzel Olacaktır çünkü Bir şeyleri pekiştirmenin yolu budur Sadece ama sadece Çözüp Bitirmek değil Yani burada konuyu dinledin Olay bitti bu böyle olamaz Arkadaşlar Son, Sonuçta düşünün İlk okuldan beri okula gidiyorsunuz. Yani minimum 12 senedir okula gidiyorsunuz. Minimum. Ee, okullarda da ilk okuldan beri hep şu muhabbet dönüyor. Hocalarımız tahtada ders anlatıyor. Ve dersi anlattıktan sonra da genelde ödev veriliyor değil mi? Yani bu resim dersi bile olsa. Yani bile derken resim dersini küçümsediğim için söylemiyorum. O da bir sanat dalı. Ama hani sınavlarda çıkmadığı için söylüyorum. Resim dersi bile olsa. Sevgili arkadaşlar. Resim dersinden bile ödev verilebiliyor. Yani haftaya kadar şöyle bir şey yapıp gelin. İş teknik dersleri. Haftaya kadar şunu yapın gelin. Eskiden vardı o dersler şimdi hala var mı bilmiyorum ama ev ekonomisi falan diye dersimiz vardı bizim. Oralarda bile ödevler veriliyor. Ödevin temel mantığı nedir? Ödevin temel mantığı sevgili arkadaşlarım. Konuyu öğrenci daha iyi pekiştirsin ve bugün işledik haftaya kadar unutmasın demek. Şimdi ben bunu işledim 3 gün sonra unutacaksan. Ben bunu işledim sen dinledin. 3 e, gün sonra unutacaksan bunun bir mantığı yok ki. Dolayısıyla senin tek yapman gereken burada dediklerimi söyleyip ödevlerini düzenli bir şekilde yap. Yani ödev vermiyorum ama yapman gereken şeyi söylüyorum. Git biraz soru tırtıkla soru bankalarından. Bak emin ol çok faydasını göreceksin. Dediklerimi yaparsan 10 numara 5 yıldız biz bu ayete matematikte full çekeriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.